Şizoaffektif bozukluk, kişilerin hem şizofreni hem de duygu durum bozukluğu özelliklerini aynı anda yaşamasıdır. İki hastalığın belirtileri de sıkıntı yaşatacak kadar fazladır ve hastalıklar normal hayatlarına engel olur. Peki, majör duygu durum bozukluğu tam olarak nedir? Bu, kişilerin duygu durumunda ciddi değişiklik yaratan hastalıkların oldukça geniş tanımıdır. Sadece mutsuz hissetmeyi veya zaman zaman sinirli olmayı kastetmiyorum. Bu, kötü bir gün geçirmek gibi bir şey değildir. Duygu durum bozuklukları günlük duygu durumlarımızı etkiler. Kötü hissetmekten veya üzgün olmaktan daha yoğun ve kontrol etmesi daha zordur. Kalıcı bir üzüntü olabilir ve hemen geçmeyebilir. Duygu durum bozukluklarının bir çeşit derecelendirme çizgisi vardır. Normal ruh halini tam ortaya koyarız, ve sonra işte bu tarafa da şiddetli depresyonu yerleştiririz. Ki bu durum, hayattan zevk almanızı ciddi şekilde engeller. Sonra, ikisi arasına depresyonun çeşitli dereceleri yazılabilir. Diğer tarafta ise, mani dediğimiz anormal derecedeki yüksek uyarılma ruh hali vardır. Aşırı asabiyet, uykusuzluk, çok hızlı ve enerjik konuşma ve birbiriyle yarışan düşünceleri buna örnek verebiliriz. Mani majör depresyon gibi günlük yaşamınızı engelleyebilecek derecededir. Mani ve normal ruh halleri arasında da çeşitli dereceler vardır. Majör duygu durum bozukluğu, burada şiddetli bir depresyon veya burada şiddetli mani şeklinde olabilir. Ya da ruh haliniz depresyon ve mani arasında gidip gelebilir. Buna bipolar bozukluk denir. Pekala, diyelim ki depresyon, mani veya bipolar bozukluk gibi Majör duygu durum bozuklukları için böyle bir çemberiniz var. Bu çemberde ise şizofreni ve halüsinasyon ve sanrı gibi psikoz belirtileri var. Bu iki çemberi birleştirirsek ortadaki şizoaffektif bozukluk dediğimiz kısım oluşur. Görüldüğü üzere burada hem majör duygu durum bozuklukları hem de şizofreni belirtileri var. Tıpkı şizofreni ve duygu durum bozuklukları gibi hastalıkları kesin olarak bize aktarabilecek herhangi bir görüntüleme veya laboratuvar testi yok. Yani, hey bu kişide şizofreni var, hey bu kişide de şiddetli depresyon var ya da hey bu insanda her ikisi de var demek ki şizoaffektif bozukluğu var diyemiyoruz. Durum böyle olunca şizoaffektif bozukluk teşhisi koymak için şizofreni ve duygu durum bozukluğu belirtilerini araştırmamız gerekli. Evrensel olarak kullanılan ve psikiyatristlere davranış bozukluklarını teşhis etmede oldukça yardımcı olan bir kitap bulunuyor. Adı, Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabıdır. Son baskısı, DSM-5 denilen 5. basımıdır. Bu rehber kitap, belirli bir hastalık teşhisi koymak için psikiyatristlerin hastada kesin ve belirli kriterleri aramasına yardımcı olur. Örneğin, Şizoaffektif bozukluk sayfasında teşhis konulabilmesi için birkaç kriter vardır. Öncelikle hastanın halüsilasyon ve sanrı gibi psikoz belirtileri olmalıdır. Şizofreni kriterleriyle örtüşmesi için iki haftadır büyük bir duygu durum bozukluğu yaşamamış olması gerekir. Eğer böyle bir şey hiç gerçekleşmemişse ve bu kritere uymuyorsa o zaman belirtiler daha çok psikotik depresyon çizgisinde ilerler. Şizoafektif bozukluk değildir. İkinci olarak, şizofreninin yanında depresyon veya mani gibi iki haftadan uzun süren majör duygu durum dönemlerinin de var olması gerekir. Bu durumun şizoafektif bozukluk olarak sınıflandırılması için şizofreni ile birlikte kesintisiz olarak devam etmesi lazımdır. Fakat şizofreni de bazen depresif belirtiler göstermez mi? Şizofreni Depresif belirtiler ve şizoafektif bozukluk arasındaki fark nedir? Şöyle ki, şizoafektif bozukluk teşhisi konması için sizde majör duygu durum bozukluk kriterlerinin de olması gerekir. Şizofrenide depresif belirtiler teşhis edilirse, bunların majör duygu durum bozukluk kriterlerine uymaması gerekir. Buna ek olarak, şizofreni ve majör duygu durum bozukluğu dolayısıyla hastaların işlevlerinde zayıflık olmalıdır. Pekala. Hadi milyon dolarlık soruyu soralım. Şizoafektif bozukluğa ne yol açar? Tahmin edebileceğiniz gibi tam olarak bilemiyoruz. Fakat beyninizdeki dopamin veya nöroadrenalin gibi bazı nörotransmitterlerdeki dengesizlikten kaynaklandığı düşünülüyor. Genetik biliminde bunda bir payı olmasına rağmen bu konuyla ilgili henüz bir gen tanımlanmadı. Ailesinde şizofreni, bipolar bozukluk veya Şizoeffektif bozukluk olan kişilerde şizofektif bozukluk riski yüksektir. Bu hastalığı tedavi ederken genelde ilaç kullanırız. Fakat dikkatli olmamız gerekir. Çünkü elimizde hem şizofreninin hem de duygu durum bozukluklarının belirtileri var. Son zamanlarda Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin onayladığı özellikle şizoafektif bozuklukların tedavisinde kullanılan tek bir antipsikotik ilaç bulunuyor. Bu ilaç Paliperidon veya diğer adıyla invega. Fakat şizofreni belirtilerini hedef alan ve psikotik belirtileri kontrol etmeye yarayan başka antipsikotikler de var. Duygu durum bozukluğunun belirtileri o anda yaşanan duygu duruma bağlıdır. Depresyon yaşanıyorsa o zaman antidepresan verilir. Mani yaşanıyorsa büyük ihtimalle antipsikotik veya lityum gibi duygu durum dengeleyiciler verilir. İlaç tedavilerinin dışında hastalar bir çeşit psikoterapi de görebilirler. Şizoefektif bozukluk teşhisi konan bir kişi de, hastalığın seyri veya öngörüsü çeşitlilik gösterebilir. Duygu durum bozukluklarıyla şizofreni arasında bir yerde olduğu düşünülür. Tek başına şizofreni olanlardan daha iyi, duygu durum bozukluğu yaşayanlardan daha kötü bir hastalık seyri eğilimi vardır diyebiliriz. Yani en iyi hastalık seyrini, Buraya duygu durum bozukluğuna koyabiliriz. En kötüsünü de buraya, sadece şizofreniye yazabiliriz. Şizoaffektif bozukluk da burada ikisinin arasında bir yerdedir. Kötü hastalık seyriyle ilgili olan risk faktörleri, hastalığın psikoz kısmına bağlıdır. Yani şizofreniye daha yakındır. Diğerleri ise erken başlangıç, hiç düzelme döneminin olmaması veya geçici iyileşme gibi faktörlerdir ve son olarak da bahsettiğimiz gibi ailesinde şizofreni olan bir kişi bulunmasıdır.